başlıyor. dolar 17.91 Euro 18.24 altını 1022.15 borsa nokta 770 ve Bitcoin 23.171 düşüşle kapattılar. Kaltasay'ın transzörde yeni hedefi Şileli yıldız Alexis Sanchez. Türkiye'nin İsrail ve Filistin arasında artan gerilme ilişkin açtama çağrımızı yeniyoruz dedi. Van. Vampir kelebekler İstanbul'da bahçelerdeki meyve sebzelere zarar veriyor değerli izleyenler. Ekrem İmamoğlu'dan Kemal Kılıçdaroğlu ve altın masaya mesaj geldi. Sürecin en çalışkan neferi olacağım dedi. Sevgilisi de ayrı eve çıkmak istediği kızın ailesi kaldırım taşıyla döndü. Galatasaray'da anılan Adi Akman için yeni gelişme Göztepe'ye gidiyor. Dört ay sonra düğünü vardığı nişanlısının yanında hayatını kaybetti. Mehmet Ali Çelebi'den 6 artı 1 ve CHP sert sözler geldi. Sayın Cumhurbaşkanımız direnmese hep, hepimiz katledilmiştik dedi. PSG'nin Yıldızı Lionel Messi'den harika röş, rövaş hata geldi ve değerli cenel bu gün nözetlerin sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.